Nisan ayının ilk üç borsa günü geride bıraktık. İlk iki gün yalpalayan bir borsa vardı, biraz yukarı, biraz aşağı. Dün sertçe düştük. Dün özellikle büyüme hisselerinde, mesela elektrikli otomobil hisseleri gibi hisselerde sertçe düşüşler yaşandı. Dünkü düşüşün arkasındaki temel sebep, Amerika Birleşik Devletleri özel sektörü istihdam verilerindeki bozulmaydı. Yanılmıyorsam 230 bin civarında yeni pozisyon açılması bekleniyordu. 160 binlerde geldi, yani yüzde otuzluk beklentinin altında yeni istihdam var. Ve üstelik bu 230 binlik beklenti de geriye çekilmiş bir beklentiydi. Bu piyasaların moralini bozdu acaba resesyona mı giriyoruz sorusunu yarattı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam daha evvel de istihdam iyi geliyor diyor piyasalar düşüyordu. Evet ama şöyle bir değişim var. Daha önce Fed'in pivot edeceği inancıyla istihdam verisine birlikte bakılıyordu. Yani enflasyon düşüyor, Fed zaten eninde sonunda faizleri düşürecek. İstihdamın düşüyor olması da enflasyonun düşüğün hızlandığını gösterir Yorumlaması vardı. Bütün beklentileri bozan bir gerçekleşme oldu. Nedir o? OPEC'in petrol fiyatına artışı. Şu videoda bahsetmiştim. O gün enflasyonla ilgili beklentilerimizi sorgular hale geldik. Petrol fiyatları o gün bugündür %6'ya yakın yükselmiş durumda. Bunun Amerika'nın enflasyonuna bir yansıması olacak. Yanılmıyorsam petrol doğrudan doğruya %17 civarında CPI enflasyonunda endekse giriyor çarpı olarak. Oradan zaten bir artış var. E, dolaylı yollardan da giriyor. Ve hatırlayın daha evvel hep varsayımız neydi? Petrol fiyatı sürekli geriye doğru gidiyor. Bu enflasyonun geri çekilmesi önemli bir faktördür diyorduk. Benim bütün yatırım tezimde de enflasyonun düşmesi, beklentisi vardı işte borsa olayı şöyle yorumladılar, enflasyon düşmeyecek gibi bu petrol işleri bozabilir bir buna yetiştiler. Enflasyon düşmeden bir yandan da resesyon geliyor. Niye işte istihdam piyasası bunu gösteriyor, daha Amerika'daki üretim endekslerinde epey düşüşler vardı. E bu tabi bir araya gelmiş, kötü 2 haber. Borsada bunu satmayı tercih etti. Peki önümüzde ne gibi veri akışları var? Bize etkileyecek olan bu Cuma günü Amerika tarım dışı istihdam verisi geliyor. O, tabii çok önemli. Maalesef Cuma günü Amerika'da borsalar kapalılar bu arada. Yani orada kötü bir veri gelirse o gün satış yapmamız ve çıkmamız toplos yapmamız mümkün değil. Bu konuda sizi bir uyarayım. Kötü veri demek bu sefer çok kötü istihdam gelmesi demek. Çünkü beklenti artık değişti unutmayın. Kötü istihdam geliyor, enflasyon da yükselebilir. Bu durumda araya sıkıştık fiyatlaması yapılıyor. O yüzden çok kötü bir istihdam verisi gelirse orada işler biraz karışır. Dünkü veri kötüydü ama dünkü verini hesaplaması konusunda epey tartışmalar var. Ayrıca Amerikan Merkez Bankası o veriyi o kadar ciddiye almıyor. Cuma günü gelecek veri önemli. O yüzden Cuma günü kritik. Ama esas kıyamet çarşamba günü kopacak. Çünkü çarşamba günü CPI yani Tüketici Fiyatları Endeksindeki ...enflasyon açıklanacak. Son açıklama %6 idi ve uzun süredir aşağı doğru gidiyoruz. Eğer %5,5 civarı bir şey gelirse rahatlarız. Keyfimiz yerine gelir. Çünkü o zaman şunu görürüz. Enflasyonla mücadelede FED yol alıyor. O zaman petrol fiyatlarındaki artışı insanlar şöyle düşünebilir. Petrol fiyatındaki artışı aslında FED'in müdahale edebildiği bir konu değil. Ve biliyorsunuz FED çekirdek enflasyona daha odaklı ve çekirdek enflasyona petrol yok. Bu durumda piyasa şunu düşünmeye başlayabilir. Yani FED kendi üstüne düşeni yapıyor... Kendi kontrol dıştaki konulara o kadar takılmayabilir. Bu durumda 2 Mayıs'taki FED toplantısından çıkacak yeni faiz kararı daha sakin bir karar olabilir. Uzun zamandır hep söylüyorum temel meselemiz enflasyon. Enflasyonu kontrol altında biliyorsa Amerika harika, alamıyorsa kötü. Şu andaki aslında bütün veriler enflasyonun düşeceğini gösteriyor bize. Tek istisna petrol. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu OPEC'in petrol kısıtlamasından sonra yeni bir açıklama yapılmadı Amerika tarafından pek öyle sert bir açıklamada yapılmadı bu arada. Hani daha haber işte Suudi Arabistan'ın Ruslara yardım etmekle falan suçluyorlardı. Öyle bir şey de gelmedi. Bu biraz tırstıklarını mı gösterir yoksa aslında bunun piyasalardaki gelişimin doğal bir sonucu olarak bakıyorlar onu bilmek zor. Ama bununla nasıl mücadele edeceklerini açıklamadılar ve bildiğim kadarıyla Amerika'daki pompa fiyatlarına yavaş yavaş bu artış yansımaya başlamış durumda. Peki, FED'in Mayıs ve Haziran'daki faiz artışları ile ilgili beklentiler ne? Baktığımızda yatırımcıların yüzde 54'ü Mayıs ayında FED'in faizi artırmayacağını bekliyorlar. Kabaca yüzde 46'sı 25 bas puanlık artış gelebilir diyor. 50 bas puan veya ötesi ihtimalini sıfır olarak görüyorlar. 14 Haziran'daki FED toplantısı ile ilgili faiz artış beklentisi ise sıfır. Hiç kimse faiz artış beklemiyor. Mayıs'ta bir 25 bas puan bekleyenler var, unutmayın. Ama Haziran'da kimse faiz artışı beklemiyor. Hatta yüzde altı buçukluk bir kesim faizlerin düşmeye başlayacağını yani Fed'in pivot edebileceğini söylüyor. Tabi bu beklentiler sürekli yeni veri akışları değişecektir. Özellikle enerji tarafından yeni sakat haberler gelebilir. O tip haber akışlarını göz ağırlığı bırakacak olursak şu andaki beklentiler Fed'in duracağı hatta Haziran'dan itibaren pivot edeceği yönünde. Şimdi ben uzun zamandır burada Fed'in faizleri artırmaması gerektiğini artıramayacağını söylüyorum. Geçen ay yanılttılar beni 25 basmağan hani öyle düşünüyorsunuz en azından ama kuyruğu dik tutmak için artırabilirler demiştim. Onu yaptılar hakikaten. Mayıs ayında artırılar mı hiç sanmıyorum yine. Ben piyasa geneline katılıyorum burada artırmayacakları yönde ve artırmamaları iyi bir haber olur. Fakat ben Haziran ayında faizleri düşürmelerini de istemiyorum. Dursun bir süre istiyorum. Çünkü Fed'in sert pivotları yani aniden faize aşağıya doğru indirici eylemleri... Borsalara iyi gelmiyor çünkü bu borsalara bir panik olduğunu, bir yerlerde bir şeyin kırıldığını, mesela bankacılıkta yeni bir krizin beklendiği mesajını veriyor. Bunu istemiyoruz. Stabil olmasını ve çok sakin bir faiz düşüş planı açıklamasını veya bir süre biz burada duracağız demesini açıklamasını istiyoruz. O zaman piyasalar kendini yavaş yavaş dengeleyecektir. Ama eğer Haziran ayında birdenbire sert atıyorum, bir 100 bas puan, 200 bas puan indirim yaparlarsa o zaman piyasalar bir resesyon riski yaşar. Bunu daha evvel hep yaşadık. Fakat o resesyondan geri dönüşü fiyatlarsa V şeklinde bir düşüş ve geriye dönüş olabilir. 2020'de Covid'de yaşadığımız tıpatıp buydu. Uzun lafın kısası önümüzde bolca belirsizlik var. Enflasyonla ilgili tahminlerim şu ana kadar hep tuttu. Benim tahminim Mart ayı içinde iyi bir enflasyon gelecek. Niye? Çünkü bu petrol fiyatları oraya yansımamıştı. Yani gelecek hafta bir %5.5'lik enflasyon görebiliriz diye düşünüyorum. Bakacağız değer olduğunu anlamaya çalışacağız ama enflasyon aşağı doğru eğilimini Mart'ta devam ettirecektir. Nisan enflasyonu ne olacağını öngörmek zor. Çünkü yavaş yavaş petrol fiyatları oraya yansıyacak. Enflasyon ama bu petrol fiyatlarından dolayı çok olumsuz etkilenmezse... ...nasıl bir ihtimal bu? E Biliyoruz Amerika'da şu anda krediler kısıtlanmakta... ...insanlar işten çıkarılmakta... ...belki arabası da yine benzin olacak ama... ...diğer şeylerden taviz verecek alışverişlerden... ...bu durumda enflasyonun aşağı doğru gidişi... ...devam ediyor olabilir ve enflasyon aşağı doğru gittikçe... ...Fed'in eli rahatlıyor. Öte yandan felaket senaryomuz şu... ...enflasyon aşağıya doğru gitmiyorsa... ...Fed çok sıkışacak. Çünkü bütün piyasalar diyor ki... ...Fed bir 25 bas puan daha belki artırabilir. Onu piyasalar tolere edebilirler ama 50 bas puan veya üzerindeki bir artışta piyasalarda bir yerlerde bankacı krizinde yaşadığımız gibi çöküşler başlayabilir. Bu da Fed'in elini çok sıkıştırıyor. Yani yukarı gidebileceği yer epey azalmış durumda. Bu durumda hepimizin dua etmesi gereken şey Amerika'da enflasyonun düşmeye devam etmesi. Şimdi bütün bunlardan sonra kendi kanaatimi söyleyeyim. Enflasyonun düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yeter ki yeni bir sürprizle karşılaşmayalım. Yani ben bu petrol fiyatlarının pompaya yansımasının piyasalarda absorbe edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir yandan hakikaten Amerika'da durgunluk var ve insanlar başka alışverişlerden tabiz vererek bu enflasyonun yükselmesini engelleyebilirler. Henüz beklentim bitmemiş durumda. Fed'in Mayıs ayında faiz artışında duracağına inanıyorum. Haziran ayı içinde düşürmemesini umuyorum ama oraya bilmek biraz zor. Düşürmemesini umuyorum, arzuluyorum ama ne olacağını beklemek zor. O yüzden önümüzdeki dönemde enflasyon makul gelirse, Mayıs ayında faiz artışı durursa, Haziran ayında da durmaya devam ederse ve geleceğe yönelik FED biraz olumlu bir şeyler söylerse önümüz açık. Öbür türlü biraz sıkıntı var açıkası. Bu durumda pozisyonlamanızı nasıl yapmalısınız? İki tane endeks var Amerika'da Dow Jones endeksi ve Nasdaq endeksi. İki tane birbirine zıt endeks aslında. İlk çeyrekte Nasdaq acayip yükseldi. Dow yükselemedi. Niye? Çünkü Nasdaq'ta büyüme hisseleri var. Ve faizlerin enflasyonun düşeceğini düşündükleri anda yatırımcılar bu hisselere doğru kayıyorlar. Ve teknoloji hisseleri koptu gitti. Yüzey yüzler falan kazandık biliyorsunuz. Üç aylık hisseler bazında. Dow Jones ise sabit kalmıştı. Şimdi ne oluyor? Nasdaq biraz geriye çekiliyor. Dow Jones öne çıkıyor. Çünkü Dow Jones'ta ...ne bileyim McDonald's gibi hisse senetleri var. Yani bu tip resesyon ortamlarına daha az etkilenecek. insanın satın almaya daha etmek zorunda olduğu şeyler. Elektrikli otomobiller mesela niye düşüyor? Elektrikli otomobil biraz keyfe keder bir alışveriş. Yani erteleyebilir insanlar onu. Ve resesyon varsa, işsizlik varsa bu alışverişler ertenebilir. Tesla'nın bu hafta sert cezalandırılmasının sebebi de bu. Tesla rekorlar kırdı yine biliyorsunuz. Fakat... O rekor yeterince iyi gelmedi piyasalara ve piyasalar dedik ki fiyat kırmasına rağmen bu arabaların satışlarındaki artış biraz daha fazla olmalıydı. Onu cezalandırdılar ve işte biraz geçen hafta cumaki yüksek artışı da oradaki karları da aldılar veya işte orada piyasaya giden spekülatörler vazgeçti onlar çıktı ve böylece Tesla pazartesi günü sert bir düşüş yaşadı. Dünkü düşüş ise bu borsalardaki genel değişimle ilgili şimdi insanlar teknoloji hisselerinden daha ucansa doğru kaçıyorlar. Ben ne yapıyorum? Ben çalışmaya, nakit akışı yaratmaya ve hisse toplamaya devam ediyorum. Önümüzdeki dönem zor bir dönem, kabul ediyorum. Önümüzdeki dönemde ters gidebilecek çok fazla şey var. Fakat dünyanın bütün sorunlarının çözümü yine teknolojide yatıyor. Bu çerçevede bu akşam sevgili kulüp üyeleri ve kanal üyelerimle UiPath şirketini değerlendireceğiz. UiPath bir yandan bir yapay zeka şirketi, bir yandan da bir ofis otomasyonu şirketi. Ne yapıyor? Ofise aslında yazım robotları getiriyor. ...ve böylece insanların işlerini daha verimli yapmasını sağlıyor. Sizce resesyon ortamında böyle bir yazılıma daha mı fazla ihtiyaç olur, daha az ihtiyaç olur, öyle bakmak lazım. O yüzden UiPad kısa vadede belki olumsuz etkilenebilir çünkü herkes bütçeleri kısıyor. Ama eninde sonra hayat devam ediyor ve o yeni devam eden hayatta verimlik sıçlaması yapan her şeyin tekrar oyunu kazanacağını düşünüyorum. O yüzden ben bütün düşüşleri satın almamak değerlendiriyorum ama... ...gelecekle ilgili beklentimle Nisan'da hafif bir kırılma olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin'e gelince Bitcoin iyi direniyor. Ne olursa olsun 28.000'i bırakmıyor, iyiye işaret. Yani hakikaten ilk çeyrekteki haber akışları, bu Nisan'ın başından beri ki haber akışları... ...işte en son mesela CZ, Binance CZ hakkını tutuklama kararı var, Interpol'denlendi. Ben yalan haber olduğunu tahmin ediyorum. Ama bütün bu haberlere rağmen 28.000'i bırakmıyor, arada böyle bir aşağı doğru sarkıyor, geri geliyor... Bitcoin'in şanlı direnişi diyorum ben buna. İşte orada Bitcoin aslında biraz altın gibi şu anda. Yani Bitcoin'e altın paralel hareket etmeye başladılar çok ilginç. Bu iki yatırımcı kitlesi birbirinden pek hoşlanmazlar. Ama ikisi şu anda beraber hareket ediyor. İnsanlar Bitcoin'de altın gibi biraz güvene kaçış olarak yorumluyorlar. Ne kadar böyle devam edecek, ne olacak, ön zor. Evet, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorular, yorumlar aşağıya alabilirim. Bir de bu akşam için bir haberim var. Bir canlı yayın yapacağız. O canlı yayında istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz bana. O soruları şimdiden de yönlendirebilirsiniz yorumlarınızda. Çoğuna cevap vermeye çalışacağım. Bu canlı yayın herkese açık. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.